Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları TYT Soru Bankası'nı Bu kanalda birlikte Çözüyoruz arkadaşlarım Bu da bizim ilk videomuz olacak Şimdi arkadaşlarım TYT Soru Bankası Metin yayınlarının TYT Soru Bankası'nı biliyorsunuz ki Zaten önermiştim Gökhan Metin Hoca'ma da çok teşekkürler ee, Soru Bankası'nı çözmek istediğimi söyledim Ve asla ama asla reddetmedi Biliyorsunuz ki arkadaşlarım Çekiliş yapmamıza da izin vermişti Kenan hocayla benim ee, Şimdi ben 10 tane TET Soru Bankası Ve 10 tane problemler çekilişi yapmaya başlamıştım Farkındasınızdır biliyorsunuzdur Bilmeyenler varsa da çekilişe katılabilirler arkadaşlarım Bir de sevgili arkadaşlar Daha sonraki aylar içinde Yine daha fazla kitap sözü de Sizler için aldım Evet gençler Bunun da duyurusunu yaptıktan sonra TET Soru Bankamızın İlk soru ilk testinin ilk sorusunu dilerseniz çözmeye başlayalım sizle beraber Buyurun Şimdi gençler mor temayı kullandık ee, Güzel doldu aslına bakarsanız Evet arkadaşlarım temayla memayla işimiz yok hocam bizim diyorsunuz değil mi? Bize soru çöz soru hadi bakalım sorularınızı çözmeye başlayalım Öğreniyorum e, testinin tam ve doğal sayılarda işlem kısmındayız arkadaşlarım ilk sorumuz başlayalım eksi 15 eksi, eksi 10 artı 5 bakın şuradaki eksiyle eksiye hemen çarpıyorsunuz ne yapacak artı peki artı 10 ile 5'i toplarsanız ne yapar 15 yapar bir de burada ne var eksi 15 var eksi 15 de artı 15'in toplamı ne yapar arkadaşlarım Ceyhan seçeneği 0 yapar Önce neyi yapıyorduk? Bölme işlemini. O halde biz önce 4'ü 2'ye bölelim. 4'ü 2'ye bölersek 2 gelir. Bir de önünde ne vardı? Eksi vardı. Bakın 10-2'den doğru cevap ne gelecek arkadaşlar? 8 gelecek. Dolayısıyla cevap Adana'ydı. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Eksi 9 eksi 2 çarpı eksi 4 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Önce neyi yapacağız? Tabii ki çarpma işlemini yapacağız. Bakın. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Bunlar götürürüsün gerek yok 2 kere 4 kaç yapar 8 -9'a 8 eklerseniz -1 Bir de burada ne var -2imiz var doğru cevap o halde ne olacak eksi -3 olacak arkadaşlar cevap Bursa'ydı geçtim 4'e. 3 sayısı eksi -5 sayısından kaç fazladır bir sayının bir sayıdan da e, kaç fazla olduğunu bulabilmek için e, bundan neyi çıkaracağız arkadaşlar -5'i çıkaracağız Dolayısıyla eksi, eksi -5 artı 5 yapacak 3 artı 5te 8 cevabını verir bize doğru cevabımız Denizli seçeneği olacaktı deriz ve gençler geçiyorum 5. soruma önce hangi işlemler yapılacak çarpma ve bölmeler yapılacaktı dolayısıyla 3 kere 4'ten burası 12 gelir hocam burası da 15'i 5'e bölersem 3 gelecektir şimdi burada ne var 4 var artı 12 3 artı 5 mi yaptı aynen öyle yaptı bak şimdi ne yapacağız 5'ten 3'ü çıkaracaksın 2 4'e 12 ekledin 16 bir de burada artı 2'miz vardı 16 artı 2 ne yaptı 18 yaptı o halde cevap Ceyhan seçeneğine verilmiş deriz. Geçtim 6'ya. Önce bölmeler. 8'i 4'e böldünüz 2. 12'den 2'yi çıkardınız 10 bölü. 9'a 4 eklediniz. Eksi 5 yaptı. onu 5'e bölerseniz doğru cevap. Eksi 2 gelecektir. Artının eksiye bölümü negatif yapar. Çünkü doğru cevap Adana'ydı. Geçtim 7'ye arkeologların yeni keşfettiği tarih öncesi bir medeniyette sayma sisteminin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. Bakın arkadaşlarım şu yatay çubuk sıfır anlamına geliyor. Şu artı bir yukarı doğru olanlar yukarı doğru iki tane ise artı iki yukarı doğru üç tane ise artı üç aşağı doğru bir tane ise eksi bir aşağı doğru iki tane eksi iki aşağı doğru olanlar negatif yukarı doğru olanlar pozitif kaç tane çubuk varsa da kaç tane ok varsa da o kadar sayımız oluyor demek ki. Bu medeniyetin sayı e, sayma sistemine göre bak şu nedir yukarı bakıyor hepsi artı beş tane ok var artı beş Hepsi aşağı bakıyor eksi 4 4 tane olduğu için çarpı ne var sıfır var eksi aşağı doğru bakan 1 2 3 4 5 6 7 tane ok var dolayısıyla eksi, eksi 7 diyeceğiz bakın onu unutmayın eksi, eksi 7 olacak tamam şimdi gençler bakın önce çarpma işlemini yapacağız ama bu zaten sıfır olduğu için sıfır kere eksi 4 zaten sıfırdır bir artı 5 bir de eksi eksiden kaynaklı artı 7'miz var yani 5 artı 7'den doğru cevabın 12 olması gerekiyor ama şıkları da nasıl vermiş arkadaşlarım bakın bu şekilde vermiş sevgili gençler şıkları da dolayısıyla biz şıkları da buna göre düşüneceğiz şimdi Evet gençler şıklarımızda 12'yi hangisi yapar bu zaten 0'dı gitti bak bu 3'tü bu da eksi 2 ydi. 3 kere eksi 2 eksi 6 yapar bu da gitti bak bu 4'tü bu da 2 idi 4 kere 2 8 yapar bu da gitti Bak bu eksi 4'tü bu da eksi 3'tü çarparsanız ikisinin 12 gelir demek ki cevap denizliymiş çünkü biz 12'yi arıyorduk. Bak bu 3'tü bu da eksi 3'tü ikisini çarparsanız eksi 9 gelir bunu da aramıyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacakmış denizli seçeneği sevgili gençler Devam ettiğim 8. sorumla. Önce çarpmalar ve bölmeler demiştik. Şuradaki bölme ve şuradaki çarpmayı yapacağız önce. 12. Eksi 12'yi 6'ya bölerseniz 2 gelecektir 6 kere 6 da 36 yaptığı için artı 36 artı bir deneyimiz var 3'ümüz var 12'den 2'yi çıkardım 10 buna 36 ve 3 ekleyeceğim yani 39'a 10, 10 eklersem cevap ne gelir 49 gelir doğru cevap denizliymiş devam ettim 9. sorumla aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diye sorulmuş Şimdi önce çarpmalar 2 kere 3 6 5'ten 6'yı çıkardım 1. Şimdi A şıkkı 1 geldi. Şimdi B şıkkına bakalım arkadaşlar. 6 kere 2 12 önce soldan başladık 12 12'yi 4'e böldük 3 geldi. C'ye bakıyoruz. 4 kere 2 8 10 eklersem artı 2 yapar. D'ye bakıyoruz. Önce 4'ü 2'ye böldünüz 2 2 artı 2 ne yaptı 4 yaptı. Arkadaşlarım önce bölme işlemini yapıyoruz. Ee, şuradaki çarpıyı yapalım önce Eksi kere eksi Artı yapacaktır 15'i 5'e böldünüz 3 Eksi 3 3 daha 0 Yani E seçeneği de 0 geldi Hangisi daha büyük arkadaşlar Tabii ki denizli seçeneğindeki 4 daha büyük Do Dolayısıyla cevabımızda denizli olacaktı Geçtim sevgili arkadaşlarım 10. soruma N bir doğal sayı olmak üzere Yukarı doğru e, sivri ucu yukarıda olan Üçgenin içerisinde ne yazılırsa Bu ifade basamak sayısı N olan en büyük tam sayıyı bu da basamak sayısı ne olan en küçük tam sayıyı ifade ediyormuş. Buna göre bak şu ne demek basamak sayısı 2 olan en büyük doğal sayı. Basamak sayısı 2 olan en büyük doğal sayı kaçtır? 99 değil midir? Artı bu da basamak sayısı 3 olan en küçük doğal sayıyı istiyor. Bakın basamak sayısı ne olan? Basamak sayısı 3 olan en küçük tam sayı nedir arkadaşlarım? Eksi 999. 9'dur. İşte bununla bunu topla demiş bize ikisini toplarsanız eksi 900 cevabını bulursunuz ve cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim arkadaşlarım 11. soruma aşağıdaki çemberlerin içerisinde birer tam sayı yazılacak bu sayılara çemberler arasındaki işlemler uygulanarak sonucu alttaki çembere yazılacaktır. Yani örnek veriyorum A ile 21'i toplayıp C kısmına yazacağız gibi. Harflerin yerine yazılacak tam sayılara göre A eksi B kere C bölü D artı F eksi işleminin sonucu sorulmuş bize. Bakalım arkadaşlar 2 ile bir şeyi çarpmış 6 bulmuş bakın burada şurada görüyorsunuz 2 ile Şurada bir şey çarpmış ve sonucu altınmış O zaman b kaçtır arkadaşlar B tabi ki 3'tür diyeceğiz İçim ki 2 kere 3 6 yapar 21'den 3'ü çıkarırsam Buraya 18 yazarım Demek ki d 18'miş Daha sonrasında ise 18'i 6'ya bölersek burası ne gelir 3 gelir demek ki e 3'müş 30'dan 3'ü çıkarırsak 27 yapar demek ki f 27'ymiş Şimdi sol taraftaki a c, kaldı d'yi bulmuştuk a ve c kaldı arkadaşlarım sadece Peki devam edelim ben burada 18 ile neyi toplarsam 30 yapar. tabii ki 12'yi. Demek ki C 12'ymiş. Ve sevgili arkadaşlarım. A ile 21'i toplayınca 12 bulmuşuz. Demek ki A kaç olur? A arkadaşlarım eksi 9 olur. Demek ki A eşittir. Eksi 9 yazacağız. Pekala. Şimdi yerlerini yerleştiriyorum. Eksi 9 eksi B kaçtı? 3 çarpı C kaçtı? 12. Bölü. D kaçtı arkadaşlar? 18. Artı F'miz 27 idi. Eksi E sayısı da 3'tü. Üst tarafa bakıyorsunuz. Eksi 9 şurası da eksi 36 eksi 36 eksi 9 daha eksi 45 yapar bölü 18 27 daha ee, gençler 35 45 yapar 45'ten 3'ü çıkardınız 42 gelmiş oldu şimdi 3'e böldüğünüz eksi 15 3'e böldüğünüz 42'yi 3'e böldüğünüz takdirde 14 bulursunuz eksi 15 bölü 4 bizim cevabımızdır cevapta bursadır deriz devam ediyorum 12. sorumla ve son sorum bu testteki. Bu videonun da son sorusu olmuş oluyor. Üçgen -8'e eşitmiş. Bakın eksi -8 artı kareyi -2'ye bölmüş ve sonucu eksi -10 bulmuş. Bakın arkadaşlar ben -8'e burada bir şey eklemişim ve eksi -10 bulmuşum. Demek ki bu eklediğim şey ne olmak zorunda? Sarıyla taralı olan yer. E, tabii ki arkadaşlarım eksi -2 olmak zorunda. Yani ben kareyi 2'ye bölünce cevap yine 2 çıkıyormuş bakın kareyi 2'ye bölünce cevap 2 çıkıyormuş eksi 2 ile çarparsanız bu tarafa atılınca bakın bölme durumunda karşıya çarpım olarak geçer o zaman kare nedir arkadaşlar tabi ki 4'tür bak kare 4'müş şimdi yıldızı bulalım tamam mı üçgenin 8 olduğunu söylemişti kareli de 4 bulduk şimdi bir tek yıldız kaldı bakın arkadaşlar 6 artı 6 artı 4 tane yıldız eşittir eksi 2'ymiş 6'yı karşı attınız. 4 tane yıldız eşittir eksi 8. O zaman yıldız kaçtır? Eksi 2'dir. Eksi 2 ile 4'ü çarparsanız eksi 8 bulursunuz. Bakın Burası da eksi 2'ymiş. Şimdi işlemi yapalım. Eksi 2 kere eksi 8 16 yapar. 16'yı da 4'e bölerseniz cevap 4 gelir. Yani cevap neymiş? Edir neymiş sevgili gençler? Evet. Üçüncü sayfamızı bitirdik. Pekiştiriyorum. test 2'de görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.